Merhaba arkadaşlar kanalımıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber geleceğin 6 arabasına bakacağız. Bazıları sıra dışı bazılarını da sevmedim. Sadece birini sevmedim arkadaşlar. Diğer arabalar gayet iyi. Özellikle eşlerinden birini daha çok sevdim. Diyebilirim. İsterseniz hemen başlayalım. Birinci sırada Toyota Fan V var. Dünyanın en keyifli arabası olarak nitelendiriliyor, tanıtılıyor. Japon mühendisler tarafından tasarlandı. Ayrıca bu arabanın rengini yükleyeceğiniz bir uygulama veya bir telefon sayesinde değiştirebiliyorsunuz. Siyah, sarı, istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Ayrıca her şeyi yansıtabiliyor. Mesela bir fotoğraf çektiniz, onun arabada yansımasını istiyorsunuz. Kolayca yansıtabiliyorsunuz. İçerisinde bulunan kadın hologram sayesinde de Yolculuğunuz gayet güvenli geçiyor diyebiliriz. İkinci sırada benim sevmediğim olan araç transparent car var. Organik camdan yapılmış dış yüzey sayesinde arabanın içi dışı, işleyişi her şeyi kolaylıkla gözüküyor. Ben bu neden sevmedim derseniz bence gereksiz olmuş. Onun yerine daha güzel bir araba yapılabilirdi. O yüzden bunu yine sevenler de vardır diye düşünüyorum aranızda. Yine de ben bunu sevmedim arkadaşlar. Üçüncü sırada BMW Sina var. Özel kaplaması sayesinde görünüşünü hızlıca saniyesinde değiştirebiliyor. Ayrıca tek dokunuşla ön paneli kolaylıkla ikiye açılmakta. Ve arabanın logosu ortaya çıkmakta. Ayrıca farları ise kesinlikle görünmüyor. Ama bir tuş ile fanı aniden açabiliyorsunuz. Yani böyle bir de değişik bir görünüşü var diyebiliriz. Göz kapağı gibi açılıp kapanabiliyor. Yani tam olarak kapalıyken farı asla göremiyorsunuz diyebiliriz 4. sırada ise Mercedes-Benz Heck of Hellwall yolda falan hiç zorlanmıyorsunuz ve gayet güvenli bir yolculuk çıkartıyorsunuz ancak bu araç sadece düşünce aşamasında şimdiye kadar Lego'larda falan sadece minyatürü yapıldı İşte o minyatürü inceliyerek gerçeğe dönüştürmeye çalışıyorlar diyebiliriz 5. sırada ise rolls Royce 103X var İçerisinde büyük koltuklar var. Tıpkı birliğiniz zenginlerin ara alabileceği ideal bir araç olduğunu söyleyebiliriz. En ilginci de 6 kare şeklinde. Zaten görüyorsunuzdur. Bu da onu ilginç kılan bir özellik. Çünkü uzaktan baktığınızda işte kare tekerlekli bir şey nasıl hareket etti diye. Oysa ki öyle değil. Tekerlek hemen onun arkasında duruyor. Sadece görünüş bakımından Hemen önüne kare şeklinde bir şey yerleştirmişler hani ilginç olsun diye. Yine de bunu anlamayanlar tabii ki var. Bu araba size ayrıca rahat bir yolculuk sunuyor. Bunun da sebebi ne derseniz tabii ki o rahat koltuklar sayesinde. Tabii ki yol hızı da yol kapasitesi de gayet iyi durumda olduğu için bu arabada yine hemen hemen tüm zenginlerin herkesin seveceği bir araba olduğunu söyleyebiliriz. 6. ve son sırada ise benim kesinlikle sevdiğim bir araç var. Aslında ben bu küçüklüğümde haberlerde de gördüm. Ama bir türlü ismini hatırlayamadım. İlk defa bugün şu anda hatırlamış oldum diyebilirim. BMW Vision Next Use Yapay zekalı bir araba arkadaşlar Direksiyonu ise kesinlikle değişik bir şekilde Yani arabaya girdiğinizde direksiyon çıkmıyor Kendi kendine birden direksiyonu açıyor Yani cidden garip bir şey Ayrıca içerisindeki yapay zeka ile Tamamen sanki sanal bir oyun deneyimi yaşıyormuş gibi Sürebiliyorsunuz Önceden size tehlikeleri falan her şeye haber verebilen bir yapay zekası var ve kesinlikle kullanırken nasıl desem sanki simülasyon bir araç gibi. Şöyle yolları falan kırmızı gösteriyor. İşte birkaç işaret yapıyor kendi kendine. Böyle etkileşimli bir araba diyebiliriz. Yani en iyi araba bu olabilir cidden. Ve arkadaşlar şurada söylemek istiyorum ben bu liste içerisinde en çok bu arabayı BMW Vision Next 100'ü beğendim. En az ise Transparent Car kesinlikle fazla beğenmedim. O yüzden sizin de yorumlarınızı düşüncelerinizi bu videonun altına bekliyorum. Soru ise siz bu arabalardan hangisini en çok sevdiniz ve hangisini en çok sevmediğiniz bunu yazarsanız sevinirim. Onun dışında videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız da beni cidden çok mutlu edersiniz. Yiyeceklerim bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.